Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, İstanbuldayım. İstanbul Üsküdar'dayım. Nasıl gidiyor hocam hayat? Hakemlikten sonra çok fazla şeyimizi duymadık böyle. Siz fazla gündeme gelmediniz. Çok, evet. Gidişiniz olay oldu hocam da. Devamında tek bir ses duymadık. Yani neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder <gülüyor> misiniz? Dönüşümde olay olacak demek isterdim tabi ama artık mümkün değil. <gülüyor> Hakem yok değil mi Hani MHK ile bir bağlantınız yok değil mi Görüşmüyorsunuz yani. Yok yani ben hakemliği bıraktım Şu anda ee, Hakemlik döneminde o 2 aylık bir süreç olmuştu Ceza almıştım ben O cezadan dolayı hakemlik camiasına Gözlemci olarak dönme şansım da yok Şu anda talimat değişmediği sürece Hatta şöyle bir şey söyleyeyim e, Açıkçası hakemlik camiasına Dönmek gibi bir düşüncem de yok Şu an için neden derseniz, şöyle bu kaos ortamında hakemlerin bu kadar eleştirildiği, bu kadar kendine güvensiz olduğu ortamda bulunmak açıkçası istemem. Hocam sizce peki böyle bir ortamın müsebbibi gerçekten hakemler mi? Ben e, kendi sosyal medya paylaşımlarında da e, dile getiriyorum bunu. Hakemler aslında e, başarılı sayılır kendi çaplarında. Sadece bir şeye ihtiyaçları var, kendini yönetenlere güvenmeye ihtiyaçları var. Kendilerini yönetenlere güvenmedikleri için, güvenemedikleri için, daha doğrusu kendilerini yönetenler bugün güven hakemlere veremediği için hakemler e, hani tabiri caizse insanlar için ya da e, şirazesi kaydı derler ya bir şekilde maç evet. içerisinde ya da öncesinde sonrasında hakemlerin e, özür diliyorum ama şirazeleri kayıyor artık e, farklı şekilde yorum yapmaya başlıyorlar bir şekilde. Çünkü kafaları karışık. Hocam, Dolayısıyla Şirazesi kaymak böyle argo bir deyim değil yani gayet dengesi bozuldu anlamında kullanan. O, o zaman süper ki, tam tam tam. E, e, oturmuş <gülüyor> dengeleri bozuk şu anda kendileri. Hocam şimdi 21 Şubat 2016'ta Galatasaray Trabzon maçını yönettiniz. Sonra bir evet. maç yönettiniz mi? Bir Hiç. tane daha yönettim evet. Manisa Elazı. Manisa elazığ maçı evet. yönettim. 6 ay sonra. Biz bir sonraki sezonun ilk müsabakasıydı yani bir yarım devre kadar o Şubat ayından sezon sonuna kadar bana. Sabır sabır dediler, bir şekilde çözmeye çalıştığımız problemler var deyip beni oyaladılar, beklettiler. Ee, sonra Merkez Hakem Kurulu değişti yaz döneminde. Yeni gelen Merkez Hakem Kurulu da Yusuf Namoğlu Başkanlığında kurulmuştu. Bana ilk söyledikleri, ilk e, seminerde söyledikleri şey, yeni sezona hazır ol, e, devam edeceksin. Ben zaten psikolojik ve mental olarak e, her zaman hazır olduğumu dile getirmiştim o zaman. İlk hafta da sağ olsunlar bana... E, ...müsabaka verdiler ama ondan sonra onların da aşamadığı, çözemediği bazı konular olduğunu bana beyan edip... ...biz bir daha müsabaka vermediler. Dolayısıyla e, ne e, Merkez Hakem Kurulu'nun, ne federasyonun, ne benim elimde bu yaşanan süreç. E, şöyle bir durum var, bunu, bunu da sürekli dile getirdiğim için söylüyorum. Özerk olan bir Türkiye Futbol Federasyonu, bir Merkez Hakem Kurulu eğer hakemine sahip çıkamıyorsa... ...zaten o koltukta oturmamalı... ...ne başkanı, ne yönetim kurulu... ...orada bu kurumu temsil etmemeli... ...diye baştan beri söylüyordum. O dönemde de en kolayını yaptılar. Bir hakemi yemek... E, ...Türk Futbolu'nda, Futbol Federasyonu'nda... ...kulüpler bazında en kolayı muhtemelen ki... E, ...sahipsiz... ...Deniz Ateş bitneli yiyerek... ...bütün sezonu, belki bütün... E, ...o zamana kadar olmuş hataların hepsini... ...örp bas etmek gibi... ...algılanacaktı. Böyle de oldu. Sağ olsunlar halen bazı gerçeklerin farkında olmayan bir bir sürü bir sürü taraftar var ve halen benim yaptığım sosyal medya paylaşımlarına küfürlerle karşılık verenler var ama Türk futbolu deniz ateş bitnel sayesinde ya da deniz ateşlerin hakemliği bitirilmesi sayesinde kurtulmadı kurtulmayacak bunun da farkında olmaları gerekiyor yani deniz ateş bitnel okyanusta bir balık Hocam geldi geçti yani? Yani çok fazla yani deniz ateş biten hakemliği bitince Türk futbolu kurtulmadı. Ee, Bahattin Şimşek şimdi sıkıntı yaşıyor. Aynı benim yaşadığım süreçten geçecek muhtemelen. Çünkü o da bir skandal. Ee, Aralık ayı ya da Kasım'ın sonunda açıklanan FIFA listesinde Avrupa'da var hakemi listesinde olmasına rağmen Ocak ayında açıklanan FIFA listesinde ve kokart takma töreninde Bahattin Şimşek'i göremedik. Bu bir skandaldır ve Hiçbir yerde, hiçbir mecrada buna değinmediler. Yani Türkiye Futbol Federasyonu FIFA listesine alıp listeyi gönderip onaylattığı listeyi açıkladı. Buna rağmen kokar takma töreninde Bahattin Şimşek'i göremedik ve listede şu anda açıp bakarsanız Var Hakem FIFA listesinde Bahattin Şimşek'i göremezsiniz. Bu bir skandal. TFF mi yazmıyor yani MHT mi yazmıyor FIFA mı yazmıyor? Şimdi daha önceki gönderilen listede ismi var. Ve bu isim onaylanıp geldi ki federasyon sitesinde bu isimler yayınlandı. Daha sonra ne olduysa bu müsabakadan sonra açıklanan listede Türkiye Futbol Federasyonu'nda açıklanan listede Bahattin Şimşek'in ismini göremedik. Dolayısıyla burada Ulusal Federasyon bir şekilde bazı şeyleri engelledi ya da artık Bahattin Şimşek diye bir hakemim yok demeye getirdi. Ben, sadece, ben bu mesajı aldım. Bahattin Şimşek'in çok artık e, müsabakaya çıkmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Hakemliğinin de e, %99 ihtimalle bitirildiğini düşünüyorum. Umarım yanılırım. Umarım benim yaşadığım süreçten geçmez. Umarım hakemliğe devam eder. E, ama yörünen yani Yakın sıkıntılı. zamanda maç yönetmiş mi diye bakıyorum da e, en son 13 Aralık'ta e, Tuzla Ankara Keçiören birincilik maçı yönetmiş. Ondan sonra da bir Fenerbahçe Başakşehir maçı yönetmiş. Fatih İçipçek'te Fenerbahçe-Başakşehir yani, zaten olay şu Fenerbahçe-Başakşehir müsabakasından sonra Başakşehir, müsabakasından sonra, e, Başakşehir Kulübü Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklamalar vardı müsabaka sonrasında e, o, o açıklamalardan sonra Bahattin Şimşek'in kariyerinin tehlikeye girdiğini ben söylemiştim. Son 20 i̇şte, gündür de maç yönetmiyor evet. Tam, tam da bundan bahsediyorum. Yani eğer özerk olan bir federasyon bazı kulüp e, yöneticilerinin bazı e, siyasilerin baskısı altında girerek bazı kendi bünyesinde çalışan akenleri personelini koruyamıyorsa o koltukta oturmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Mehakeler değişmese de değişse de tutumlar değişmiyor galiba değil mi hocam? Me Merkezdeki isimler değişiyor ama Mer Merkez kurulunda görev alan kişilerin oraya nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini sorgulamak lazım. Ee, bu da bir sıkıntılı bir süreç aslında. Yani aslında hak ederek gelen olsa, hak ederek kendi istediği kurulu kurup orada görev alsa başımızın üzerinde yeri var ama ben bunun da bu şekilde yapıldığını, bu şekilde kurulduğunu düşünmüyorum bu şekilde. Geçen gün bir iddemeç görmüştüm. Hani e, mevcut hakemler, e, MHK başkanını sevmiyor diye bir ifade kullanmıştı bir yorumcu. Ben birazdan ismini de bulurum onu. Böyle bir evet. düşünce var mı? Katılıyor musunuz siz de mevcut hakemlerin? Şimdi ee, sevip sevmediğiyle ilgili Serdar Tatlı meyakesi ve yönetim kurulu geldiğinde genç hakemlere bir öncelik tanıdı. Genç genç hakemlerin sahaya sürülmesine, ön plana çıkmasında öncelik oldu. Ben e, sonuna kadar desteklerim e, bu şekilde atılımları. Ama bunu yaparken tecrübeli hakemleri, sizin ligin yükünü kaldırabilecek hakemleri de küstürmemeniz gerekiyor. Eğer e, ağır topları tabiri caizse küstürürseniz e, Ağır toplar da artık şöyle kendi planlamasını yapabilecek duruma gelebilir. Yani bunu bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden o yüzden genç hakemleri ön plana sürdüklerinde bence tecrübeli hakemleri de belli periyotlarla kullanmalılardı. Ki Bahattin Şimşek ile Tugayn Kaan Numanoğlu ile müsabakalarda yaşadıkları problemlere kadar bunun farkına varmadılar ama Tugay Kaanlımanoğlu, Bahattin Şimşek örneklerinden sonra şu anda tekrar tecrübeli hakemlere yöneldiler. Bütün müsabakaları işte daha tecrübeli hakemlerin yanında artık gençleri harmanlayarak devam etmeye çalışıyorlar. Asıl stratejileri de bu olmalıydı. Yanlış strateji izledim Merkez Hakem Kurulu. Bu da onların hanesini eksi olarak yazdı. Şimdi açıklamayı buldum hocam. Ahmet Çakar söylemiş. Evet. TFF son derece vasıfsız bir insanın MHK başkanı yaptığı, hakemlerin saymadığı, sevmediği bir insanı göreve getirdiler demiş Ahmet Çakar. Ya şimdi vasıfsız diyemem. Çünkü Serdar Tatlı kamuoyunun nezdinde çok başarılı bir futbol hakemiydi. Ama çok başarılı bir yönetici mi olur? Onu kestiremeyiz. Yani başarılı olan hakemler ya da başarılı olan futbolcular ya da şirketlerini başarını yönetenler iyi bir yönetici mi, olurlar mı, olmazlar mı? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Ee, ama Serdar Tatlı vasıfsız derse ben buna karşı çıkarım. İlla ki bir vasfı var ve kamuoyunun nezdinde de kabul edili, e, otoritesi kabul edilen bir hakemdi. Ama yönetim tarzında aynı şekilde e, ben de devam edemediğini görüyorum Serdar Tatlı ve yönetiminin. Daha doğrusu Serdar Tatlı'nın tek başına bu işi... E, tepede götüremediğini düşünüyorum. Arkasında bazı kişilerin onu yönlendirmesi ve hatalı yönlendirmesinden dolayı bazı hatalar yaptığını düşünüyorum. Ee, Bahattin Şimçek konusunda bir örnek olabilir buna. Yani. Ya Buna çok örnek var. FIFA listelerinin oluşturulması, hakem listelerinin oluşturulması, hakemlerin e, eğitimleri, hakemlerin e, motive edilebilme durumları bunlar hep e, sıkıntılı süreçler. Bunların iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Şimdi e, Sayın Bikner, ben güzel bir soru sormak istiyorum. Size düdüğü astırdılar mı, siz kendiniz mi astırdınız? Ben 3 e, yıl mücadele verdim düdüğü asmamak için. Ama en son yaşadığım bir olaydan sonra artık benim e, sosyal hayatıma kadar bu işin yansıdığını, benim sosyal hayatımda da rahatsız edilebilecek düzeye çok basit şeyler için Arkamdan vurulabilecek düzeye geldiğini gördüğüm için ve mücadelemin sonunda bazı zihniyetlerin değişmediği sürece ben bu mücadeleyi kazanamayacağıma kanaat getirdiğimden dolayı ben kendi isteğimle bıraktım. Ben normal şartlarda hakemliği bırakmasam şu anda halen hakem olarak orada yer alırdım. Kimse de buna mani olamazdı. Yapabilecekleri tek şey bana müsabaka veremezlerdi. Onun dışında başka hiçbir şey yapamazlardı. Ben Deniz Ateş Bitner olarak Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde hakem olarak görünmeye devam ederdim isteseydim. Ama artık ben bazı şeylerden sıkıldım. Halen de sıkılıyorum. Yani sosyal medyada bir paylaşım yapıyorum. Altında binlerce yorum. Alakasız alakasız yorumlar. Küfürler de dahil buna. Ki benim kendi avukatım bile bu küfürleri hani ...tazminat davası açabiliriz, istediğimiz kadar tazminat da alabiliriz diye beni yönlendirmeye çalışmasına rağmen... ...ben artık o kadar sıkıldım ki bu işlerden, o kadar sıkıldım ki bana maddi getirisi olacak olmasına rağmen... ...şimdi izleyenler de muhtemelen hak veriyordu. başlıyor hocam bir küfür yani ben size söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane paylaşımın altına, geçen gün yaptığım bir paylaşımın altına... ...ben abartmıyorum, bin tane e, küfür e, vars, varsayalım yapıldığını... Bunlardan yüz tanesinden tazminat kazansak belki ben hiçbir şey yapmama gerek kalmaz. Başka bir iş Daire yapmama gerek kalmaz. Çıkar hocam. Ama buna gerek yok. Yani ben artık artık kendime insanlar anlatabilmek istiyorum. Ben kendimi anlatabilmek istiyorum. Beni anlamamak için ısrarcı olsalar dahi ben birebir bir karşılaştığım herkese kendimi anlatabiliyorum. Girebir e, Trabzon Trabzon da dahildir buna. Herkese kendimi anlatabiliyorum. Herkese de benimle konuştuktan sonra helallik istiyor. Ama halen anlamak istemeyen birçok insan var. Bunlara da kendi sosyal medya, sosyal mecramdan cevap vereceğim artık. Ve bunu e, o, o dönemde yaşadığım süreçteki bütün her şeyi birebir anlatarak cevap vereceğim. Belki anlayacaklar, belki anlamayacaklar, belki at gözlüğe bakmaya devam edecekler. Hocam dün bir paylaşım yapmışsınız Loa Binti'ye. Evet. Onu açılımını alabilir miyiz? Bir proje falan mı var? Evet. Bu son açıklamalarınızda bağdaştırdım ben kafamda mesela. Şimdi 5 yıl olacak müsabakanın üzerinden. 5 evet. yıl boyunca o müsabakada elime vurup kartı alıp bana gösteren futbolcunun ben milyonlarca resmini gördüm. Milyonlarca. Bakın yani milyonlarca. Doğru yazsak hocam o, o evet. çıkıyor. Ben sadece o oyuncuya attığım kart, e, kırmızı kart gösterdiğim resmi paylaştım. Yüz binlerce mesaj aldım. Yani insanlar neden hep tek taraflı düşünüyor? Ben milyonlarca şeyi resmi görmeme rağmen hiçbir tepki vermiyorum. Ama benim paylaştığım bir resmin altına yüz binlerce küfür geliyor. Binlerce küfür geliyor. Yüz binlerce tepki alıyorum. Yani insanlar tek taraflı düşünmemeli. İnsanlar birazcık empati yapmalı. Empati. Ben tek kişiyim, bir kişiyim, şahısım. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Bu paylaşımdaki amacım da bazı haksızlıklara anlatamadığım kırmızı bazı şeylere göster. ben kırmızı kart göstermeye geliyorum. Bakın hakemliğe hocam, dönmüyorum yanlış salih anlamayın. Bu işte işte karışıyor yani. Ben sadece şunu merak ediyorum. Ee, salih Dursuna ulaşıp tekrar aynı durumda olsaydı o hareketi yapar mı diye sormanızı merak et. E, sormanızı rica ediyorum. Baş ederiz hocam biz sıkıntı yok. Biz Ulaşırız kendisine sorarız. Eminim ki kendisi hocam, de orada yaptı, kart hareketten onun pişman nasıl olmuştur. Nasıl geçti? Onu anlatır mısınız? Salih o kartı nasıl temin etti? O, nasıl aldı? O da e, kamuoyunda bir muallak zaten. Ben kartı düşürmedim bir kere. Elime vurdu Salih, Salih ve kartın düşmesine vesile oldu. Yani kartı elime vurarak yere düşmesine vesile olduğu yerden alıp bana gösterdi. Yani ben Salih, kendi... on baştan sonra kaç ceza kaç maç ceza almıştı hocam? Üstünden evet. beş sene geçti unuttuk. O da <gülüyor> o da ayrı bir muallak. Ee, geçen gün bir programda daha söyledim. Ben 15 gün sonra Avrupa 17 Avrupa Şampiyonası müsabakalarını yönetmeye gittim Hırvatistan'a. O müsabakanın özet görüntülerini izlettim. Oradaki hakem arkadaşlara. Burada FIFA hakemleri de var. UEFA'dan delege de var. Ee, müsabakayı izledikten sonra müsabakayla ilgili çok iyi yorumlar yaptılar. Bakın bunlar FIFA hakem ve tarafsız. Ben sadece görüntü açtım ve izlettim. Evet. Sonra da ben sordum. Dedim ki, bu hareketi yapan bir futbolcu kaç maç ceza alırdı sizin ülkenizde? Bana ne dediler biliyor musunuz? Bir Hadi daha, mi? bir daha bizim ülkede futbol oynayamaz. Ve hiçbir kulüp bir daha bu futbolcuyla anlaşmaz. Yani ülkelerdeki mentalite, mantık buyken en üst düzeyden kendi bakın başında da söyledim personeli, ben Futbol federasyonun personelinin Kendi... Personeline yapılmış, kendi bünyendeki çalışanına yapılmış, o camiaya hakaret içeren bir davranışa en üst düzeyden e, ceza verilmesi gerekirken ben bana bu hareketi yapan, bizim camiaya, hakem camiasına bu hareketi yapan futbolcuya en alt limitten bakın ben elime vurdu, kartı aldı ve bana gösterdi diye yazmama rağmen hakeme vurmanın cezasının 7-8 maçtan başlıyor olmasına rağmen 3 maç ceza aldı. Heykelin dikler hocam Trabzon'a sahibim. Heykelin dikler, benim de hani reklamın izi kötüsü olmaz diyorlar, benim de o sayede heykelim var orada ama... E, ...tabii ironi yapıyorum, e, bence hiç doğru bir davranış değildi. E, bu şekilde bir oyuncunun, e, bir camianın bu şekilde bir kişi, bir şahsın üzerine gitmesi... ...bir şahıs üzerinden bazı şeyleri, bakın başka, daha önceden olmuş bazı şeyleri unutması... Bir camiaya bazı şeylerin unutturulması, bunu özellikle vurguluyorum. Bir camiaya bazı şeylerin unutturulması sadece Deniz Ateş Bitnel üzerinden yapıldı. Ve birçok konu Deniz Ateş Bitnel sayesinde kapandı, kapattırıldı. Buradan alınacak çok mesaj var. Bakın ben Trabzon ve Trabzon sporları özellikle söylüyorum. Buradan alınacak çok mesaj var. En basitini söylüyorum. O müsabakanın 86. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Kavan Dağ, Galatasaray'a transfer oldu. Elime vurup benden kart alıp bana gösteren oyuncu sezon sonu Galatasaray'a döndü. Özer Hurmacı attığım oyunculardan biri Trabzonspor'dan sezon sonu gönderildi. Aykut Demir Trabzonspor'dan sezon sonu gönderildi. Bakın bunlar büyük olaylar. Kimse farkında değil. Neden gönderildi? Bunu o zamanki yönetime sormaları gerekiyor. Ve Özer Hırmacı'yla Aykut Demir Trabzonspor camiasından çok büyük miktarda tazminatlar aldılar. Bunlar çok büyük olaylar. Trabzonspor camiasının bunların üzerine gitmesi gerekiyor. Deniz Ateş Bitnel okyanusta bir balık. Ve bu balığı sadece bir camiaya yem ettiler. Ben sadece bunu söylüyorum. Şimdi alttan gelen yorumları size tek tek okuyamam. Soru olduğunda soracağım. Hani evet. alttaki mesajları oku diyorlar da soru şeklinde gelenleri soracağım zaten hocamıza. Hocam evet. hakemliği bıraktıktan sonra bir spor kanalından yorumculuk teklifi aldınız mı şeklinde bir yorum vardı. Şey, bir soru vardı. Bir spor ben kanalından. Çok Normalde fazla hakemleri kanalından. Evet hakemleri evet. bırakanlar spor kanallarında yorumcu oluyorlar ya. O yüzden. Şimdi çok fazla kanaldan ben böyle teklifler aldım ama daimi olarak değil. ...gidip orada işte röportaj vereceğiz. Türk futbolunun kirli yüzü, Türk futbolunun bilmem nesi... ...deniz ateş bitmelerinin kullanılacağını düşündüğüm için... ...birçok programı reddettim. Ee, ama birkaç tane proje var şu anda. Eğer e, kafama yatacak projeler olursa ki... E, ...umarım olur. Ben bazı bildiğim şeyleri bu projelerde anlatmayı... ...olmazsa da kendi açtığım YouTube kanalından... ...kendi şahsi YouTube kanalından anlatmayı düşünüyorum. Yani burada detaylı açıklamaların, ben gerekirse o müsabakadaki pozisyonların tek tek hepsini tek tek analiz edecek şekilde herkese anlatabilirim. Ne oldu? O pozisyon sırasında ne yaşandı? Kim bana e, ne söyledi? Ne yorumlar oldu müsabaka içerisinde? Bakın bütün telsiz konuşmalarını da söyleyebilirim. Söyleyeceğim de bunları yapacağım. Ya projeler kapsamında yapacağım ya da kendi şahsi YouTube kanalımdan tek tek çekerek yapacağım. YouTube özgür bir platform hocam. yani orada kısıtlama da yok. Evet. Rahat, rahat hepsini yani sans sürsüz <gülüyor> sans sürsüz yayınlanabilir. Hocam şu anda meslek yapıyorsunuz. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ee, hani yakıştıramıyorlar. Fitness antrenörü diyorlar yani dalga geçiyorlardı. Ben fitness antrenörünün yanında yarı sıra aynı zamanda çok kutsal bir mesleği yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Ee, antrenörlük belgelerim de var. O dönemde e, dalga geçirme, dalga geçilmesine vesile olduğu için özellikle söylüyorum. Hakemlik yaparken ekstra bir iş yapmanız gerekiyor. Beden eğitim öğretmenliğini yürütemediğimiz için e, seminerlere giderken, antrenmanlara giderken, kamplara giderken izin alamayacağımızdan dolayı bir salonda geçici olarak çalışıyordum. Devamlı bir iş değildi açıkçası. Ama hani sen git fitness antrenörlüğü yap diyorlar ya ben çok uzun süredir fitness antrenörlüğü yapmıyordum. O dönemde de yapmıyordum zaten. Daha öncesinde yapıyordum. E, şu anda e, Kartal, e, Kartal Belediyesi'nde, İstanbul'da bir ilçe belediyesinde Kreş müdürlüğünde çalışıyorum. 5 ve 6 yaş çocuklara spor yaptırıyorum. Dünyanın en temiz işini yapıyorum. Kafamda inanılmaz rahat. Çünkü daha doğrusu en saf kişileriyle uğraşıyorum. O yüzden kafam rahat. Huzurum yerinde. Çok rahatım. Umarım bazı projeler gerçekleşir. Benim bu rahatlığımı... Benim, ben de uktu olan, geçmişte yaşadığım bütün her şeyi ben e, anlatabilecek bir mecra bulurum. Anlatabilirim. İnsanlar da bunu anlayabilir. Ben, ben anlatabilirim, insanlar da anlayabilir. E, bazı şeyler aç, açığa çıkar, açığa kavuşur diye umut ediyorum. Hocam, e, hakemlerin ekonomik durumu iyi değil ki ek iş yapmak zorundalar. Ben öyle anladım açıklamalarınızdan. Bizim yani dönemimizde... para yok mu hocam? Yani Futbollara göre elbette <gülüyor> para yok da... <gülüyor> hani normal böyle Türk, Türkiye standartlarına göre iyi para kazanmıyorlar mı hocam? Hani rakam belirtmeden yorum yaparsanız. Bizim dönemimizde biz sadece maç başı ücret alıyorduk. O dönemde de o dönem için, yani Türkiye şartları için hakemlerin aldığı ücretler çok iyi. Ama benim yaptığım dönemde e, maç başı ücret alıyorduk. Başarılı, özellikle vurgulayacağım başarılı oldukça müsabakaya çıkıyorsunuz ve müsabakaya çıktıkça para kazanıyorsunuz. Yani hiçbir hakem o dönemde Hiçbir hakem ben çıkayım da yanlış karar vereyim de 5-10 hafta dinleneyim de diye düşünmez. En başarılı olayım bir hafta sonra benim yine müsabakam olsun diye çıkar. Ama hiçbir şekilde sahada kendinden ödün vermemek için çıkardı. O dönemden bahsediyorum. Bu dönemde şimdi bütün 15 müsabaka, de 15 süperlik müsabakası yönetme şartı hakemlere getirilmiş. 15 müsabaka yönetene sözleşme yapılıyor ekip ek, iş yapmalarına gerek yok. Sözleşmeye yapılan hakemlere Bir maaş ödeniyor. İşte 20 bin, işte atıyorum bu ücretleri. 20 25 kadar. Maaş şartı maç başı mı hocam? Maaş şartı maç başı alıyorlar. Ee, ve kazançları 5 yıl öncesine göre yaklaşık bir 5-6 kat daha fazla. 5 kat. Evet. böyle keşke devam etseydiniz dedim içimden yani. Şimdi <gülüyor> ben, hocam, e, şöyle söyleyeyim kaç... açık konuşalım. <gülüyor> Açık konuşalım. Benim e, maç müsabaka yönettiğim dönemde müsabaka ücretleri 5750 liraydı ve ayda 3 maça 3 maç, 2 ya da 3 maç civarı çıkabiliyorduk. Maşallah, iyi para. Şimdi, güzel para. Şimdi şimdi müsabaka hakemleri 10.000 lira maç ücreti alıyor ve müsabakaya çıkmadıkları hafta varakem olarak çıkıyorlar. Varakem olanların da sanırım tam emin değilim. E, ama 5.000 lira civarı aldığını biliyorum. Dolayısıyla masraflar federasyona ait. Masraflar federasyona bir de artı, artı 20 bin liradan başlayan sözleşmeleri var. Yani aylık ücretleri var maça çıkmasalarda. Hocam şimdi bu yayını izleyip çocuğunu hakem yapmak isteyenler olabilir. Yaşı genç arkadaşlar evet. hakem olmak isteyebilir. Hakem olmanın şartlarını da anlatın. Nasıl bir çilelerden geçtiklerini anlatın da bilsinler. Ona göre bu fiyat değerlendirmesini yaptınlar. Yoksa güzel ha. para var. Hakem olmak çok kolay değil. Hakem olabilirler, belli bir yere de gelebilirler, başarılı olabilirler ama bir müsabakayla hakemlikleri bitebilir. Hakemlikleri bitmez, hayatları kayabilir. O yüzden hatta e, sosyal hayatlarına kadar yansıyabilir. Eşlerini falan böyle e, gittikleri yerde, çalıştığı yerde eşinin yakasına yapışıp tehdit edenler olabilir. Çocukların okulunu basıp, çocuğunu yakalayıp bir şekilde alıkoymaya çalışanlar olabilir. E, o yüzden... Ben e, hakem olmalarını tavsiye etmiyorum şimdiki nesil için e, ama arkalarında durabilecek bir federasyon bulurlarsa, güçlü bir e, federasyon, güçlü bir MHK olursa herkese hakem olmayı tavsiye edebilirim. Hakemlik bir disiplin gerektirir. Hakem olmak çok basit. Bir kurs açılıyor, hakem dernekleri tarafından, e, federasyon tarafından hakem derneklerine bir yazı gönderiliyor. Bu kadar hakem ihtiyacımız var, bu kadar kurs açabilirsiniz diye. Dernekler yayın yapıyor ya da işte il hakem kurları yayın yapıyor. Bu Kurs açılacak şu tarihlerde diye. Gidiyorlar, bir hafta 15 gün kadar oyun kurallarını öğreniyorlar. Ondan sonra bir e, sınav yapılıyor. O sınav dünyanın en basit sınavlarından biri. Çünkü zaten bir hafta eğitimini aldığınız şeylerden başka bir şey çıkmıyor. Fut, biraz da futbolu biliyorsanız o sınavı geçiyorsunuz. Birazcık e, fiziğiniz ise, kondisyonunuz ise, bir de koşu atletik test yapılıyor. Ona da başarılı, onda da başarılı oluyorsunuz ve hakem oluyorsunuz. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Hani herkes diyor ki, düşünüyordur yani. Ben hakem oldum, direkt 10 bin lira para kazanacağım. Öyle bir şey yok. Amatör maça gidiyorsunuz, kar, yağmur, çamur, cebinizden para harcıyorsunuz, aç ilaç. aç. E, çıktığınız amatör maçtan aldığınız ücret 50 lira. 50 liraya 50 alıyorsunuz, TL. <gülüyor> 50 TL evet, 50 TL sizin günlük gidiş dönüş yeme içme masraflarınızın hiçbirini karşılamıyor bile. Dolayısıyla cebinizden maç kıyafetleri alıyorsunuz, ayakkabı alıyorsunuz, bayrak alıyorsunuz, kart alıyorsunuz. Bunların minimum maliyeti 500 lira. Bunu da cebinizden alıyorsunuz. Yani şimdi yedi küfürlerde bonus olacak mı? Cebası. Sadece yedi küfürler olsa iyi. kadar çıkarken tehditler, işte üzerine gelmeler, futbolcularla münakaşa. Yani bir sürü şey yaşıyorlar birçok tacizde bulunuyor futbolcular ya da işte tribünler. Bunlara göğüs gerebilecek psikolojiye sahip olmaları lazım. Ama hedefleri varsa bir şekilde birazcık yetenekleri varsa şu an için söylemiyorum. Şu anda yeteneksiz olup da arkasında birileri olup ittir ittirilen çok kişi var. Bak birazcık yetenekleri varsa, var hocam. Şimdi hiç birbirini evet, benim... saklamayalım. Akraba ilişkisi yani şu anda baba oğul birçok hakem var. Ee, ben buna da karşıyım. Ben e, şu anda oğlumun hakem olmasını istemem. Ee, kendisi de yani, ben de hakem olabilir miyim diye sorduğunda kesinlikle tavsiye etmem. Ee, ben çünkü yani diyorum ya 17 yıl emek veriyorsunuz ve 17 yıllık emeğinizi bir kalemde bir kişinin yaptığı hareket bir kişinin dudağından çıkan iki kelimeyle yerle yeksen oluyor bitiyor. O yüzden şimdi böyle konuşuyoruz ya baktım ben evet. şimdi sizin profilinize 82 doğumlusunuz bilmeyenler için evet. söyleyelim 138 maç yönetmişsiniz profesyonel olarak profesyonel statüdeki maçlardan 45'i TFF birincilik 22'si süperlik bunun dışındakilerin tamamı ikincilik B kategorisi yani şu anki adıyla TFF2 TFF3 maçları yani şey gelirin düşük olduğu maçlar ve sizin anlattığınıza göre, öyle çok güzel paralar evet. da kazanmamışsınız yani buradan anladığım kadarıyla. Hocam bir <gülüyor> daire önce, parası kazanmamışsınız yani ben az, buradan onu anladım. Az önce bir yorum okudum, Bizim, benim kazandığım para bütün sülaleme yetermiş. Ben şu anda kirada oturuyorum arkadaşlar, kirada ve benim bir tane arabam var, arabam da 10 yaşında. Yani, <gülüyor> ve daha bir rakamları hesapladım hocam kafamda da daire falan alınmaz, hele bir de İstanbul'da yaşıyorsunuz yani. Evet, yani... O şekilde hani kazanıyorlar işte dünyaları götürüyorlar, bir şey, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunlar hep lafta çamur at, izi kalsın mantığı. Benim yaşantımı ben çok mütevazi yaşarım, çok da <gülüyor> rahatımdır o konuda. Çalıştığım kurumdan aldığım maaş belli. Ben bu arada memur da değilim orada. Evet, yani taşeron taşeron taşeron çalışıyorum. <gülüyor> evet, yani o aşağı yukarı alınan maaş bellidir. Ben bu şekilde İstanbul'da geçinmeye çalışıyorum. Ekstra bir iş de yapmıyorum şu anda. fitness antrenörlüğü de yapıyorum, <gülüyor> Özellikle de söylüyorum. Hocam bu MHK istifa eder mi diye bir soru var. MHK bırakır mı? Gider mi? Yani istifa ederler mi? Geçen gün bir paylaşım oldu federasyon tarafından. işte Hakemler hakkında kulüplerin açıklamaları işte böyledir falan filan. Ben de sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yaptım. Biz merkez hakem kurulu ve hakemlerin arkasındayız diye bir açıklama olmuştu federasyon'da. Yaklaşık bir ayda oldu. Ben de sosyal medya hesabımdan dedim ki bir kulüp ya da federasyon ne zaman böyle bir açıklama yapsa ya merkez hakem kurulu gidiyor ya bir tane hakemi yiyorlar. Bunu federasyon için söyledim. Kulüpler içinde ne zaman hocamızın arkasındayız dese hemen hoca gidiyor evet, biliyorsunuz. Doladım. Tamam mı? Evet. şimdi Şimşek'e bu... kalmış <gülüyor> yani hocam göre. Ben bunu bir ay önce öngördüm ve söyledim. Yani şimdi Bahattin Şimşek bitti. Yani bitirildi. Bir şekilde e, kenara gitti ama hakem hataları bitmedi, bitmeyecekti çünkü hakemler insan, bunun farkına varılmalı. Hakemler robot değil. Bir de bizim e, yanlış e, konuya yanlış düşündüğümüz bazı konular var. Onlardan biri de şu: bütün herkes kendine göre yorum yapmayı seviyor. A takım kendine göre yorum yapıyor, B takım kendine göre yorum yapıyor. E, dolayısıyla hani A takım bir hafta önce kendine hatalar yapılmış. Ortalığı e, yangın yerine çeviriyor. Bir hafta sonra kendine yine hatalar yapılmış. Hiçbir şey yokmuş gibi süt liman. Geçiyor orta. Yani geçiyor. Mesut Şahin'in sorusu. Bu sene en çok hataların olduğu sezon sizce son zamanlardaki hakem hatalarının sebebi nedir diye sormuş. Bak hakem... güzel soru geldi mi hocam soruyorum yani. Hı. Hakemler hakemler başta da söyledim kendine ve kendini yönetenlere güvenmiyorlar. Güvenmedikleri için bir standardı yakalayamıyorlar. Maç içerisinde bile bir verdiği kararın arkasında duramıyor ve aynı kararı başka bir yerde veremiyor. Maç içerisinden bahsediyorum ki maçlar arası zaten dünya kadar standartsızlık var. Dolayısıyla hakemler standardı yakalayamadığı için bu kadar kaos ortamı oluşuyor, bu kadar problem yaşanıyor, bu kadar hata oluyor. Hocam, video hakem sistemi var. Sizce Türk evet. futboluna pozitif anlamda mı katkı yaptı yoksa negatif anlamda mı? Var. Türk futbolu için demeyeyim ama futbola normalde pozitif anlamda katkı yapması gereken bir e, olguyken e, şu anda dünya futbolu da bunu tartışıyor. Sadece Türkiye'de değil. Ama dünya futbolunda bazı şeyler oturmuş. Yani e, varın devreye gireceği ve %100 hatalar içeren durumlar belli. Ve var sadece bu durumlarda devreye giriyor. Türkiye'de ise Herkes kendine göre yorumlayarak var gri pozisyonda da devreye girmeli, bizim eleğimize olabilecek şu durum içinde devreye girmeli, burada niye devreye girmedi, bir önceki hafta şurada devreye girdi, burada niye devreye girmedi diye tartışıldığı için, yani bu kadar e, tartışılan bir duruma getirildiği için e, çok da başarılı olamıyor. Artık varın başındakiler, varı yönetenler, ülke için söylüyorum, Türkiye için söylüyorum bile artık kafaları karışmış durumda hangi pozisyona Müdahil olmalılar, olmalı hakemlere, hangi pozisyona olmamalılar. Bunu kendi aralarında bile e, standarda oturtamadılar. O yüzden şu an için kaos. Hocam ben şeye çok hastayım. Yani acayip tilt oluyorum denir ya, uyuz oluyorum denir ya. Ona şey hastayım. Adam 4-5 metre ileride offside, pozisyon bitsin de offside kaldıralım diye bekliyorlar ya. O çok böyle saçma bir uygulama geliyor. Yani sizin bu konudaki düşüncenizde. Yani çok bariz offside ise kaldırsın böyle fluysa durum yani biraz yakınsa devam etsin doğrusu bu değil mi? Şimdi bu FIFA ve UEFA'nın talimatı yani burada yap hakemlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bu talimat değişmeden de buna herhangi bir yorum katamazlar. Kritik olan gol pozisyonlarında müsabaka nihayet, o pozisyon nihayete erene kadar devam eder diyor. Ama Hocam, burada bu çok karışık şeyler çıkıyor. Diyor. Koşmuyor, hakem yine kaldırmıyor. Ondan bahsediyorum yani. Eğer orada, yani oyunun akışına göre tabii yorumu hakeme bırakıyorlar. O durumlarda. Ama devam ediyorsa, pozisyon, gol pozisyonu devam ediyorsa devam ettirmek durumunda hakem. Hocam bu seneki hakemleri böyle izliyorsunuz ya, form durumları falan nasıl? Hani maç yönetmesi değil de böyle fizik anlamında. Öyle fitness antrenörlüğü esprisini yapmadan <gülüyor> e, nasıl buluyorsunuz? Çalıştıklarını görüyor musunuz? Şimdi... Hakemlerin Hakemler fiziksel testlerine bakıyor mu? Hakemler kendilerine bakmak zorundalar çünkü hakemlerin fiziksel testleri çok ağır. Yani e, şu anda işte ben ara ara antrenman yapmama rağmen şu anda hakemlerin koştuğu fiziksel testi bitiremem. O derece ağır fiziksel testleri var. Haftada üç gün ya da dört gün düzenli antrenman yapmayan bir hakem, fitness antrenmanı yapmayan bir hakem o testi bitiremez. Dolayısıyla kendilerine bakmak zorundalar. Düzenli, sağlıklı beslenmek zorundalar. Düzenli antrenmanlarını yapmalılar. Herhangi zararlı, vücuda zarar verecek bir, söyleyebilirim, sigara ya da alkol kullanmamaları gerekiyor. Bunları yap, yaptıklarını düşünüyorum birçoğunun. Kendilerine bakmayanlar da bu koşuda bir şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Birkaç ayda belli periyotlarda sıkıntı yaşayanlar oluyor. Hocam tribünlerin boş olmasıyla alakalı bir soru soracağım. Yani tribünler boş ama yöneticilerin seslerini biz izlerken bile televizyondan duyuyoruz yani. Hakemler için bu durum avantaj mı sizce, dezavantaj mı? Böyle acayip bir durum var ortada. Hani taraftar olsa daha iyi olacak gibi geliyor. Taraftar orada sövüyor ama en azından niyetleri belli. Yani yönetici daha da farklı bir durum. Şimdi e, bu kadar sıkışık fikstür oynanan bir durumda bile hakemler çok tartışılıyor. Ve seyircisiz oynan maçlarda tartışılıyor. Yani bu bir kere hakemlerin zaten formsuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Formsuzlar standart değiller. Şu, o soruya geleyim. 40 bin kişinin önünde maç yönetip, müsabaka yönetip, ee, hakemlerin verdiği daha doğrusu müsabakaya motivasyonuyla 100 kişinin önünde maç yönetip motivasyonu aynı olmuyor. Bence de seyirciyle oynansaydı hakemler biraz daha e, sanki başarılı olabilir gibiydi. Çünkü bir kişi ya da 3-5 kişinin söylediği lafı daha fazla e, hakemin psikolojisini ya da... ...konsantrasyonunu bozabiliyor bazı durumlarda. Bazı müsabakalarda bunları yaşa bunların yaşandığını gördük bu sezon. Evet hocam benim kendi merak ettiğim bir soru var. Bu soruyu da çok fazla insan sormamıştır diye düşünüyorum size. Yani evet. Futbol izlerken ben bir sürekliliği olan fauller var yani ...faul başlıyor, devam ediyor. Evet. Özellikle de bu ceza sahası dışında başlayıp... ...ceza sahası içinde bitiyor. Hani o faul evet. durum. Yani... Başladığı yer mi önemli, bittiği yer mi önemli? Çünkü ceza sahasının içinde biterse penaltı dışında başlıyor ama orada penaltı yok. Onun gibi anladınız siz beni. Yani temas noktası önemli e serbest vuruş gerektirecek ihlallerde. Yani foul pozisyonlarında temas noktası önemli. Ama bir temas yaptı, oyuncu dengesini kaybetti ama düşmedi. İkinci teması yaptı, o ceza alanı içindeyse içinde ikinci teması değerlendirir hakem. Çünkü futbolda her zaman bir oyuncunun yaptığı daha ağır olan ihlal değerlendirilir. Dolayısıyla mesela altına kayıyor ya hocam sürükleyip götürüyor evet. 2-3 metre o da tam ceza, ceza sahasının başladığı yer. Hani orada da ilk, ilk temasın olduğu yerleri değerlendiriyorlar genelde bence doğru olana da yani aynı yaptığı kay, kayarak müdahalesini yaptığı Oyuncuyla birlikte birlikte alan içine düştü ama ilk temas noktası bu sefer oyuncuyu bozduğu alan ceza sahası dışı olduğu için temas noktasının baz alarak hakemler değerlendirme yapıyor. Yani o senin dediğin durumda ilk temas noktası. Dışarıdaysa dışarıdaki evet. temas noktasını alıyor. Hocam yani. şu e, top el muhabbetleri işini de bir çözelim. Ceza sahası içinde top ele değdiği dakika penaltı mı yani? Orada bir standart var mı? Çünkü çok şimdi, karışık o iş. Yani. Bugün Fenerbahçe, Fenerbahçe müsabakasında evet, yaşanan... O... Erzurum'un gol iptal oldu orada. Şimdi bu, bu, bu da bir talimat. Ee, hücum yapan oyuncunun eline herhangi bir şekilde hiç fark etmez. Kapalı olabilir, açık olabilir. Vücuduna temas ediyor olabilir eli. Çarptığı anda kendisine avantaj sağladığı düşünülerek e, gol atıyorsa, golün iptal isteniyor. Bu e, bu bir talimat. Onun dışında defans oyuncusunun yaptığı elle müdahalelerde eğer kol gereğinden fazla açıksa ya da yukarıdaysa ve e, topun geçişini engelliyorsa, topa doğru bir aksiyon varsa el taraf, e, oyuncu tarafından o zaman el e, olarak yani Direkt serbest vuruş ya da ceza alanı içerisindeyse penaltıyla cezalandırılması isteniyor. Yani o Vallahi, topun açık olması, e, kolların açık olması ya da topa doğru bir hamle yapılıyor mu yapılmıyor mu önemli olan o. Hocam siz bunu sabah kadar anlatın gene biz toplum olarak evet. anlayamayız gitme geliyor. O iş hala gizemli hocam <gülüyor> Sadece siz değil birçok hakem de bunu hala çözebilmiş değil açıkçası. <gülüyor> yani <gülüyor> Hocam Fenerbahçe maçında da hani Sinan Gümüş'te Osman Çelik'in bir e, son adamdan dolayı sarı kart oldu orada. Hani kendi yarısı aslında olduğu için mi sarı kart oldu? Normalde hücum hattında kırmızı kaldırılıyor ya. Bariz gol aslında. şansının bazı kriterleri var. E, oyuncuların bir kere, defans oyuncularının konumu, topun yönü ve rakip kaleye oyuncunun mesafesi. Yani bu kriterlerden bir tanesi bile e, bari, olmazsa e, bariz gol şansı kriterleri düşüyor. Dolayısıyla oradaki mesafe yaklaşık bir 9-15 şöyle hesaplarsak 60 metreden fazlaydı. Ve top kaleye doğru, tabii. kaleye doğru değil birazcık da sağa doğru açılıyordu ki bir tane de sol taraftan defans oyuncusu geliyordu. Dolayısıyla yapılan ben de yine Twitter'dan bir mesaj attım bununla ilgili. Bariz gol şansı kriteri mesafeden dolayı direkt zaten devre dışı kalıyor. Dolayısıyla sarı kartı verilmesi orada doğrudur. Hocam hani hakemler art niyetli diye bir sosyal medya efsanesi var ya da yorumu var. Böyle tribüncerdeki dayılar da bu program şey, planı, çok kullanıyorlar. <gülüyor> hakemler art niyetli mi sizce ya da art niyetli olan hakemler var mı? Hiçbir zaman hakem müsabakaya art niyetli olarak çıkmaz. Hakemin e, konsantrasyonunun bozulması, saha içerisindeki bazı dış etkenler hakemin dengesini bozabilir. Müsabaka içerisi için söylüyorum. Dolayısıyla o dengesinin bozulması da hakem psikolojisinin bozulması da içerisinde kontrolünün kaybolması müsabakanın hakemi birazcık e, sinirli kılabilir. Ben kendimden bildiğim için söylüyorum. Dolayısıyla art niyet müsabaka öncesinde kesinlikle olmaz. Müsabaka içerisinde bazı dış etkenler sayesinde hakemin e, konsantrasyon bozu bozulmasından kaynaklanabilir. Hocam onlarca ilde maç yönettiniz. Bakıyorum evet. şimdi en çok Şanlıurfaspor Spor'un maçını yönetmişsiniz. Adana Spor, Akisar Spor, Gaziantep, Balıkesir, Bolu, Eskişehir diye gidiyor. Böyle hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un dışında soruyorum. Böyle gitmekten en zevk aldığınız ve böyle keşke gitmeseydim dediğiniz st stadyumlar oldu mu? Yani gitmeseydin mi git, git, sürekli gitseydim? Sizi zorlayan sizi zorlayan bir deplasman, hani sizin için deplasman değil gerçi o da. Yani o stadyum var mıydı sizi zorlayan böyle psikolojik olarak? Hakemler deplasmana giderken inanılmaz büyük bir zevkle gider. Çünkü farklı bir yer görüyorsun. Farklı insanlarla tanışıyorsun konuşuyorsun. Dolayısıyla ya da işte çıktığın müsabakada da aynı farklı statlar olsun istiyorsun ki farklı ortamlar farklı. Atmosferde bu ortamı yaşamak istiyorsun. Dolayısıyla hani gittiğimiz hiçbir e, stadyumdan hoşnutsuz olmadım ben şimdiye kadar. Her gittiğim müsabakaya da zevkle çıktım. Ee, en çok Urfa deyince Urfalılar hemen alta geldiler hocam. Şanlıurfa'ya Ben çok büyük zevk alıyordum. Şey. Orada gidip Balıklı Gölü gezmek e, gerektiğinde, müsabaka sonrasında bir gün daha kaldığımızda bir sıra gecesi yapılması benim e, en büyük zevklerimden biridir. Tabi Antep, hani hocam, Antep türbinde, de aynı şekilde damak tadından size dolayı. Size söven adam dışarıda fotoğraf çektiriyor değil mi? Öyle bir ortam yani. Urfa için söylemiyorum. Türkiye olarak söylüyorum. Futbol. Türkiye'de futbol böyle. Futbolu insanlar e, bir oyun olarak bir zevk aracı olarak görmüyor. Futbolu gidip deşarj olma yeri olarak görüyorlar. Ben giderim, hakeme orada küfür ederim. Birazcık futbolcuya bağırırım, çağırırım. Bütün stresimi atarım. Türkiye'de futbol bu mantıkla izleniyor. O yüzden bu mantıktan kurtulmak lazım önce. Birazcık İngiltere'ye örnek almak lazım açıkçası. Futbol bir oyun. Boş zamanlarda insanların... E, aktivite yapabileceği bir olgu. Bunu bu şekilde görüp eğlence gibi görmek gerekiyor. Hocam İngiltere'de tribünler doluyor çünkü herkes kendi şehrinin takımını istiyor. Yani kimse kusura bakmasın. Evet. Herkes Chelsea'si de Liverpool'lu değil. Yani orada herkes kendi şehrinin takımını tuttuğu için durum böyle. Hocam size bugün bir pozisyon gönderdim. Darıca Gençler bir de Tepecik maçı dedi. Evet. O pozisyon hakkındaki yorumunuz bizim için çok önemli. Çünkü böyle Türkiye ikiye bölündü. Alt ilgilenenler ikiye bölündü. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorsunuz. Ee, şimdi müsabaka içerisinde olunan, yani yapılan bir hata bir kelebek et... geçen bir programda da söylemiştim. Kelebek etkisini doğuruyor. Yani hakemin yapmış olduğu çok basit bir hata. Yanlış verdiği bir taç. Bana gönderdiğiniz bir pozisyon. Yanlış verdi. Bu tacı yerinden attırsa... Devamını anlatayım hocam ben size. Evet. Devamını anlatayım ucum evet. yapan takımın ayağından çıkıyor gibi görüyorum ben kendi gözümde öyle. O pozisyon devamı. Korner oluyor. Korner gol, kornerden gol oluyor. Dakika evet. 96 4. Evet. Avga çıkıyor, Mas Karakol'da bitiyor. Bir hatalı <gülüyor> karar nedeniyle. Kelebek etkisi dediğim bu. Çok basit bir taçı yanlış veriyorsun. Yanlış verdiğin bir taçı yerinden attırmıyorsun. Bakın önemli olan da bu zaten. Ya o taç yerinden atılsaydı da belki o pozisyon gerçekleşmeyecekti. Şimdi gönderilen pozisyondan devam ediyorum. Yerinden atılmayan taç sonunda defanslı olan futbolcuyu ben yere düşüyor görüyorum. Belki orada bir de faul olabilir. Büyük ihtimalle de faul var. Sonra devamında atak devam ediyor. Oyuncu pozisyona giriyor. Kaleci topu kurtarıyor, korner içe alıyor. Buraya kadar hatalar zinciri zaten. Buradan sonrasını ben şöyle yorumlamak istiyorum. Ya tamam Hı. oraya kadar geldi 90+4. Yapılan kornerde biri müdahale etsin de çıkarsın kardeşim diyebilirler. Yani bu böyledir ama işte bir de müsabaka içerisinde hakem şanssızlığı vardır. Bu da hakem şanssızlıklarından biri. Üst üste yaptığı üç tane hata sonunda verilen korner dönüyor, gol oluyor. Ee, ve müsabakanın sonucunda bu direk etki olarak, hakem açısından direk etki olarak siyah-beyaz bir hata olarak yansır. Çünkü her ne kadar aradan belli aksiyonlar geçmiş olsa da e, müsabakanın bu şekle gelmesi hakemin e, sorumluluğunda ve hakemin yapmış olduğu hatalar zinciri sonucunda olmuştur. Ve dolayısıyla çok büyük bir e, skandal denilebilecek bir duruma gelir olay. Müsabaka sonundaki görüntüleri ben de gördüm. Futbolcuların birbirine acımasızca yaptıklarını ben de gördüm. E, buralara kadar da gelmesi tabii hiç kimsenin tasvir etmediği bir durum ama hakemin e, bunun da etkisinde büyük olduğunu düşünüyorum. Hocam son dakikalar, hani 45 dakikadır konuşuyoruz çok güzel geçmiş. <gülüyor> yani yarım saat bir anlaşmıştık ama. Evet. Hocam hakemlikte torpil var mı? Yani torpille hakem olanlar var mı diye bir soru gelmiş aşağıdan. Soy, soy isimlere bakalım. Bu sorunun cevabını alır herkes. Hakemlikte soy isimlere bakalım. Yani, zaten <gülüyor> bilinen bir şey hocam. Yani bunu burada konuşmuş olmak için konuşuyoruz gibi geliyor bana. Yani hakemlikte torpil var. Hani soruyu soran herkes. Mutlaka sürekli. mutlaka. Yastım, hocam görkem de ismi. Evet. Ee, hocam valla çoğunu konuştuk. Yani böyle benim sormadan sizin cevabınızı verdiğiniz sorular da olunca. Loha ki de sordum. En önemli soru oydu. <gülüyor> Fenerbahçe maçı yorumlarını da konuştuk. Hani nasıl hakem olacağını da konuştunuz. Son olarak Salih'e yine gelelim. Ondan sonra yayını kapatalım. Hocam cahilce bir, bir tanesi... Ayet... Bir tanesi ısrarla soru soruyor. Evet herkes Sorun. değil de e, hakem camiasında şu anda birçoğu torpilli arkadaşlar. Yani birçoğu, birçoğu bir şekilde torpille birlerin ittirmesiyle oraya geldi. Dolayısıyla hakem sıkıntıların birçoğu da bundan kaynaklı. Yani... Yetenekli akeller çok az şu anda. Genel sorular böyle işte. Yani Cüneyt Çakır'ın kirli sakalı yeni stil hakkındaki düşüncelerinize kadar sormuş insanlar. yani. Ben yüzden... Cüneyt Çakır'ın sakalını şöyle yorumladım. Saçına daha önce Cüneyt Çakır'ın saçı bilmeyenler için söyleyeyim. Hani topik kullanıyordu müsabakalardan önce. E, saçı artık çok azaldı. Muhtemelen biraz imaj değişkine gitmek istedi. Saçını kazıttı ama sakal bıraktı ki hani bir yerde tabii. Hani sakalımız var da sözümüz dinlensin mantığına geldi galiba olay. <gülüyor> Hocam, İmaj dursun... değişikliği bundan kaynaklı. <gülüyor> Hocam son soru şu. Hani Salih Dursun'la la helalleştirir sorusunu finale bırakmak istedim ama en az 40 kere geldi bir soru. Salih'le o günden sonra herhangi bir temasınız, görüşmeniz oldu mu? Bir helalleşme Sa durumu oldu Hiçbir mu? şekilde görüşmedim. Salih dursuna ben daha önceki birkaç mecrada da aynı şeyi söyledim. Yaptığından dolayı benim yaşadığım süreci benim yakınımda olanlar biliyor. Burada şu anda izleyenler de görüyordur. Ee, takip edenler de biliyor benim neler yaşadığımı. Ben daha önce de söyledim, eğer Sahih Dursun elime vurup o kartı alıp bana göstermeseydi ben şu anda hakemliğe devam ediyordum ve V'sini de ekliyorum. Avrupa'da çok başarılı olabilecek durumdaydım çıktığım turnuvadan dolayı söylüyorum. Benim yerime alınan Halimut aynı başarıyı devam ettiriyor. Şu anda birinci kategoride yakında elit kategoriye çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar yönetmeye devam edecek. Bu olay yaşanmasaydı ben şu anda Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar yönetiyordum arkadaşlar. Hocam hani son soru dedik ama bir hesapta ısrarlar Serdar Tatlı idolüm idolüm neydi öyle bir şey dediniz Serdar Tatlı idolüm dediniz mi? Yani idolünüz müydü Serdar Tatlı? Benim örnek aldığım çok hakem oldu Serdar Tatlı'nın tatlı sertliği müsabaka içerisindeki bakışları da bunlardan biridir. Hani bazı müsabakalarımı takip edenler bilirim sert bakışlarım oluyordu müsabaka içerisinde o Serdar Tatlı'nın alınmadır. Koş stilimdi Orhan Erdemir'den ee, müsabaka içerisinde dik duruşum Ali Aydın'dan yani birçok hakemden birçok farklı özellikleri aldım. Cüneyt Çakır'ın çalışkanlığını ama Fırat Haydunus'un beden dilini. <gülüyor> Özellikle bunu söylemek istiyorum. Ee, i̇dollerim bunlar. Halimut Meler'e yetişemediniz hocam. Hallimut, hallimut, hallimut Meler bana yetişemedi. Onun... <gülüyor> <gülüyor> ha, Belki de o benim örnek almıştır. <gülüyor> mimikleri biliyorsunuz. Mimikleri hep evet. hocamızın da. Hocam, çok be çok teşekkür bebeksi ederim. bir suratı var. Çok bebeksi bir suratı var ama bunlar anlamı verdiği kararlarla sahaya yakışıyor. Ama işte, vara gitse de bir kameralar zoom yapsa diye bekliyor <gülüyor> şey, insanlarda yani. O yüzden söyledim. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel yayın oldu. Herkese e, sevgiler, saygılar. Israrla bir tanesi sahip dursun. Kırmızı kart yazıyor ama... <gülüyor> hocam daha, yani, başında konuştuk Ortasında konuştuk o Takip konuştuk. Edememiştir, yani, takip edememiştir muhtemelen O zaman mi? şunu söyleyeyim Hocam bu programı tekrar bu gece youtube'a yüklenecek Oradan tekrar tekrar çevirip çevirip En, en Kanallarda Kanalın <gülüyor> adı da futbol Anadolu Evet hani ısrarla benim sorumu sormuyorsunuz Diyorlar çünkü biz o konuyu konuştuk Yani 45 dakikadır hocamda bu konuları konuşuyoruz en başta konuştuğumuz şeyler bunlar. Hani birazcık empati yapsınlar. Lütfen empati yapsınlar. Ben en başta söyledim, tekrar söylüyorum. Ben belki o resmi milyonlarca kez gördüm. Bir kez de yaşadım. Bunu kimse yaşamadı. Bir kez de yaşadım. Ama bir tane resim paylaştım. İki gündür ortalık yıkıldı. Yani... Empati yapın ya. Düz bakmayın. Böyle bakmayın. Biraz da deniz ateş bitlerinin tarafından bakmaya çalışın. Neler yaşamış olabilir. ya bu, bu da insan. Robot değil. Önyargı da çok büyük şey. Evet. Hocam. Yani bu hakem Bunların hepsini sevmiyor, yeneceğiz. Kafası. Bunların hepsini umarım yeneceğiz. Ben diyorum ya belli mecralar e, projeler var. Bunlar olursa burada olmazsa kendi YouTube kanalında bütün her şeye cevap vereceğim. Hocam konu konuyu açıyor da. Maçların hakemleri çarşamba perşembe açıklanıyor değil mi? Evet. Ya açıklanıyor direkt de Trend Topic listesi var ya, en az 3-4 hakem oraya giriyor. Daha açıklandıktan sonra yani. Evet. Bakıyorsun, işte atıyorum Fenerbahçe Galatasaray'dan örnek verelim. Fenerliler bizi sevmiyor bu hakem, Galatasaray'lar evet. bu hakem bizi sevmiyor. Bu hakem kim seviyor ben anlamadım açıkçası yani. Yarısı öyle, yarısı öyle. Hakem kimseye yaranmak zorunda değil. Kimseye e, yakın olmak ya da işte kendini kabul ettirmek zorunda değil. Hakem yeter ki çıksın, bildiğini sahada yapsın. Standartı uygulasın, sahada dik dursun. Ben sadece bunu söylüyorum. Bunu yapan hakem benim için başarılı hakemdir. Kulüplerin ya da kamuoyunun akem hakkındaki yorumlarının benim için hiçbir önemi, hiçbir değeri yok açıkçası. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ Ben olun. teşekkür ederim. <gülüyor> güzel, güzel yayın oldu. başka bir yayına katılacağım çünkü. <gülüyor> Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Bu programı tekrar YouTube'da olacak. Ben tekrar açıklayayım. Sizin isminizi yazmaları yeter. Hani kanalımıza abone bile olmasalar. Temiz Ateş evet. Bitler yazınca çıkar.